Evet arkadaşlar yeni bir Zula videosuna hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün oyuna Fırsat sandığı eklendi ve bunlar yenilendi Ben de dedim kendi hesabıma Bir bunları alayım ee, Sizlerin hesaplarına da almaya çalışacağım Videoyu ileri almadan izleyebilirsiniz Bu arada 5 gündür video atamıyordum arkadaşlar Problemler var Gözümde bir sıkıntı var ee, onunla uğraşıyorum Şu başımda bir sıkıntı var onunla da uğraşıyorum Dediğim gibi 5 gündür Video gelmiyordu sonunda bir tane video geldi Ve marketi soyacağız bu hesapla Şu şekilde söyleyeyim çok ucuz bir para gidiyor. Ve oyundaki bir desteyle 70 tane deste bile açabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bir sandıkla 70 deste. Yani 60 bin. 6 bin Zula parasıyla 60 6 bin. 6 Zula parasıyla soyuyoruz. Ben bu hesaba bunları almıştım. Şöyle göstereyim size. Almıştım. Evet şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Almıştım. Altınlardan bakalım. Bunları da aldım. Fırsat sandıkları yeni eklendi 3 adet horoz garantili deste arkadaşlar Platin deste ve Gladio kasası veriyor 750'likten Fırsat sandığı veriyor arkadaşlar şu şekilde Sınırsız veriyor 5 tane Bundan ise 7 tane sınırsız nişancı Bundan da makinalı abi çok iyi bunu Bu hesap almadım bu arada altınımı Perdiştal'dan yükledim Bakın bayram sandığı ee, geldi de oynabiliyorsunuz Bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun hepinizin arkadaşlar ee, oyundan kalkmadan hemen açıklamada vermiş olduğum per alabilirsiniz Çünkü acele edin arkadaşlar elinize çabuk tutun yani Ucuz ben 12 TL'ye yatırdım bunları alacağım 12 TL'ye mesela şu 3 tanesini 5-6 TL'ye falan geliyor Bir alalım Siz de açıklamadan alın altın Çünkü neden benim linkimden alırsanız bonus kazanıyorsunuz %5 O bonusla da altın alabiliyorsunuz Öyle bir e, fırsatı var şimdi şunu da aldım abi çok iyisin Bunu da aldım 24.000 Zul altını kaldı arkadaşlar. Bu arada aldım ya? Evet geldi şu anda materyallar. 3 adet gladiyo. 2019 kasası, sınırsız makinalı, şans kasası ve 7 tane sınırsız nişancı kasası. Destelerden ise Platin, Horoz Desen, Mika Onik ve Kabus. Arkadaşlar bu videoda özel şöyle bir şey yapalım. Ee, gizli bir hesap diyeceğim. Gizli bir hesap diyeceğim. Aranızdan bir kardeşimin hesapını dizeceğim. Bir, bir kardeşimin hesapını dizeceğim. Şu şekilde olacak. O hesaba ise bakın o hesaba ise ne yapacağım biliyor musunuz? Bayram sandığıp 750'lik içinden bunlar veriyor. Bayram sandığı 3000 zula altınlık içinden bunlar veriyor. Bayram sandığı 6000 zula altınlık arkadaşlar şu şekilde 70 tane deste. One deck'tan resinden tut M4 platin o her şey var. Yani bir hesap dizir, altın setler alacağım. Fırsat. Şu görmüş olduğunuz ekranı alacağım arkadaşlar. Onun için tek yapmanız gereken kanalıma abone olmanız ve Instagram'ı takip etmeniz yeterlidir. Instagram'ı neden takip edin diyorum arkadaşlar. Instagram üzerinden dur ama YouTube'dan yapayım. Hatta şöyle yapalım. Ee, bu videoya şey yazın yorumlara. Benim de hesabımı dizer misin? Sadece yazın. Bu videodaki yorumları Çekerim bir de instagram bir iletişim linki bırakın Size ulaşayım hesabınızı alayım Çekeyim video. bu şekilde yapayım Yalnızca yapmanız gereken kanala abone olmanız Ve bu videoya beğeni atmanız yeterdir Kesinlikle beğeni atın arkadaşlar son gün Kesinlikle abone olun kanala son gün Bak son gün açık ve net Bakacağım kanalınıza abone misiniz çünkü neden Bayram sandığı hani dizebilirim abi çıkabilir Yani hesabı dizersek zaten Full artı full oluyor bu hesabı biliyorsunuz Kandıra 1 ve 5 içinde bu hesabın Şöyle markete tıklayayım silahlar diyeyim Makinalıdan başlayayım. Hepsi artı altı. Nişancıdan diyeyim. Hepsi artı altı. Hafif makinalı diyeyim. Hepsi artı altı. Pompalı diyeyim. Hepsi artı altı. Tabanca diyeyim. Şu tabancaların hepsi artı altı. Bıçakların hepsi artı altı. Bombaların hepsi artı altı. Ee, bonusa zaten Oyunda artık basılacak bir şey yok. Sadece her şey artı bu hesapta. Yalnız bizim destaşmamız lazım. Şimdi Gladio e, kasasından platin kası. Ekstra zula desteği. Günlük zepe Mega combo karakter. combo çıkarsa çok iyi olur bir günlük kasa çıktı bir tane daha açayım sizlerinde böyle hesaplarını dizmek istiyorum arkadaşlar bu arada her akşam canlı yayınımız var gelmeyi de unutmayın şimdi 2019 kasamızı bir açalım 4000 zp şu anda 1000 zp hesapımızda 32 seviye haydi abi 20'lik materyal kaç tane 2 tane daha var dediğim gibi siz de böyle şansınızı attırabilirsiniz videoya kesinlikle like atmanız ve kanala abone olmanız yeterdir arkadaşlar günlük içeriklerimiz de gelecek beklemede kalın artık ee, artık videomu da atmamı istiyorsanız Yorumlar kısmına yazın işte Böyle bir motive edin beni Ben de sizlere her gün bir video atmaya çalışacağım Ya aslında ben çöp içerik atmaya çalışmak istemiyorum arkadaşlar Şu an bu videomuz marketi soyduk Bu avantajdan size bahsetmek istiyorum Çünkü neden bu videoyu da çekmezdim Aslında bu videoda normal böyle bir silah içeriği değil Özgün bir içerik değil yani Bu da özgün ama şu şekilde Bunlar kalkacak diye sizin bir haberiniz olsun Hani 6000 zul altını veriyorsunuz 70 tane deste alıyorsunuz AWP, M4A1, Platin M4, AUG, efsane garantili ya Düşünseniz AUG'a 10 tane efsane verecek Kimler ya? Yüzlerce şeyler var içinde Dediğim gibi sizler de elinizi çabuk tutun Açıklama kısmından alabilirsiniz Bu videoda da katılırsanız Dediğim birisinin hesapını Hatta bu akşam canlı yayını da dizeceğim Bu akşam ilk canlı yayını açıp dizeceğim arkadaşlar Bilginiz olsun Horoz desen garantili açalım Bu hesapta hiç efsane yok yani Her şey artı altı ama yok Umarım güzel şeyler çıkar Bir tane daha horoz açıyorum Haydi bismillah Şu anda açtım Clock 18'e çıktı çok iyi Bu arada ben Clock 18 kullanıyorum arkadaşlar m 93 bıraktım Onunla ilgili bir video da gelir M3'e geldi Mekanik garantili geliyor Ve kabus arkadaşlar m 93 kabus desen gelsin Başka hiçbir şey istemiyorum Alacağım arkadaşlar efsane çok önemli ama Sağlık olsun M93R'ye M93R Kabus desen istiyorum arkadaşlar tek istediğim o Hesaba çıkarsa çok iyi olur veya Klock 18'de, Mehmetçik Pro Klock 18'de de M93'le de ikisine de tekrardan açıyorum hadi bismillah M4A1'e lazer geldi Siz de bu şekilde alabilirsiniz tabi ben fırsatları aldım yenilenmiş çünkü yeni bir sezon gelmiş fırsata Eee bayramlardan çok avantajlanın yani bu kullanın abi bu avantajı yani Ucuz bir para yatıracaksınız sonuçta Olacak ya, para yatıramayanlar için de ben de bu videoda dediğim gibi Böyle bir şey başlattı Mehmetçik Pro'ya kabus geldi Şimdi kasalarımız var Destelerimizden meka onu açıyorum Çok önemli arkadaşlar çıkan her şey çok önemli Her şey önemli Ooo Allahım sana şükürler olsun Arkadaşlar şu anda Şu anda ne kadar sevinsem azdır Nişancı diyelim bak hepsi artı altı ya Hepsi artı altı Şükürler olsun bak şükürler olsun ki üst teklente çıktı ve sonunda bir de bir ön olsa çok iyi olur abi. Çok iyisin be. Mekanik helal olsun be. Çok iyisin. Hadi bismillah. Hop! Colt 1911. Bir de bir Auga çıksa çok iyi olur be. Auga mekanik üst eklenti hani mekanik desen değil. Mekanik üst eklenti Auga çık be kardeşim. Hadi be. Çeytaha geldi. olsun sonuncu kaldı. Hadi bismillah. Bunu da açıyorum şu anda. Hop! Scarlett'e geldi. Arkadaşlar ee, kasalara geçmeden önce gerçekten bu fırsattan faydalanın şu şekilde söyleyeyim gümüş set var ondan sonra gümüş sette bile combo mega zp veriyor arkadaşlar altın sette ise combo mega zp altın abi çok iyi bununla hesabı zaten dizebilirsiniz ucuz bir para gidiyor dediğim gibi siz de altını yüz yüz güvenler anında almak istiyorsanız açıklamada benim vermiş olduğum linkten almayı unutmayın sizlere daha da bir avantajı oluyor 5 adet sınırsız makinalı Toplamda kaç bin Zulo altın gidiyor? 10, 10 TL. 8 TL para gitti ya bunlara. 8 TL. Haydi bakalım 8 TL'yi karşılayacak mı? Bence APM mekanonik çıktı karşılar. Bir de bir sınırsız çıkıyormuş. 30 günlük tarih 21. Makinaları açıyorum. 3 günlük avuk. Çok iyisin. MFT 76 sonuncuyu açtım. Haydi bismillah. 7 günlük P90 çok iyi. Materyallarımızı da açalım. İşimize yarıyor. Bu arada ben Zula'ya biraz kızdım arkadaşlar. Herkese materyal veriyor diyoruz. Yani diyor Zula. Oyuna kimse giremiyor, ben canlı yayında bunu hayal kırıklığı yaşadım Ben girdim aslında mı önceden girmiştim, birçok arkadaşımız giremedi Keşke 24 saat olsa da insanlar seri seri girip alsa veya herkes olsa Gruba yazdım, görmediler mesajı ama bunu bir daha öyle bir şey yaparlarsa, bizim grubumuz var yöneticilerle, oyunun böyle reklam yöneticileri, oyun içi yöneticileri, Zulat'ı burada olduğumuz için Ben sizin adınıza bir kez daha diyeceğim Böyle bir etkinlik olursa lütfen 24 saat olsun veya bir ek süre uzatılsın çünkü oyuna kimse giremiyor yoğunluktan Böyle bir şey yapacağım bilginiz olsun arkadaşlar sadece sizler için Günlük kasamızdan AKR Kraliç'e şans, kasa, kasa. şans kasası, Lucky kasası, şans kasası buda Bunun içinden ise normal silahlar çıkıyor, C5'ler falan Dinge. Bu hesabı da çekiliş yapmayı şu anlık düşünmüyorum ama ileride düşünürsem veririm çünkü içindeki her şey artı altı 30 günlük kasa çıktı çok iyi lan bundan çıkıyor muydu 1.90 bakalım öyle Ya bir avuk çıksın bir avp çıksa çok iyi olur 30 günlük Zeynep Yılmaz çok iyisin Ekstralarım bitmiş buna bir ekstra da almak lazım Olsun şimdi sınırsız nişancı açıyorum 3 günlük kart Düşünseniz de bir de sınırsız çıkıyormuş çok iyi Harbiden de e, 4 gündür video atmıyorum Şöyle bu videoya harbiden elinizden geldiği kadar bir beğeni atarsanız kanalımızda öne çıkar Çok mutlu oldum. Bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar Normalde buraya kadar kimseye söylemem Şu ana kadar şu an senden bahsediyorum kardeşim Şu an sen izliyorsun beni Bilgisayarda telefonla tablette televizyonda hiç fark etmez Şu şekilde söyleyeyim Beni yıllardır takip ediyorsun belki bir hafta önce belki bir ay önce sana kanım ısındı buraya kadar izlediğini Bildiğim için söylüyorum Umarım bana destek olursun Klavye katili kanalımı biliyorsundur Bilmiyorsan da eğer PUBG Mobile kanalım var klavye katil yani Oradan da açıklamaya sabitleyeceğim Eğer ki girip takip ederseniz Yani abone olursanız çok mutlu olum 100.000 abone yapar mıyız Şu anda buraya kadar kaç kardeşim izliyor bilmiyor ama Hiçbir bilgim yok Emin ol ki seni sevdiğim için söylüyorum Şu an buraya kadar izlediğin için sen de beni kırmayıp bir abone olursan çok mutlu olum klavye katili 68.000 abone olması lazım PUBG Mobile videolarda gelecek o kanalı hep birlikte gücümüzü göstereyim arkadaşlar Destek olan herkese çok çok çok teşekkürler şu anda ee, Allah razı olsun diyorum sana Çünkü sen destek oldun buraya kadar izlediğin için sana söyledim Videonun ilk başını izleyip de geri alan kardeşlerime söylemedim Onlar sadece merak için tıklıyorlar videoya ama sen harbi izleyicimizsin O yüzden sana söyledim desteğini bekliyorum çok teşekkürler Sınırsız mı? Nişancılar açıyorum. 3 günlük deser. Bu da DSR'ye sarmışım. Canlı inler deseri çok oynuyorum. Şimdi bu zaya bayram bundan hediye edilseydi vallahi billahi yemin ederim size hediye ederdim. Her gün canlı hediye ederdim. pestimize bir kontrol edelim. pestte neler var neler yok. Şimdi bunlar mantıksız. Bunlar düşürülmesi lazım. Çünkü bak kabus satın al 34 bin. Eskiden 1250 zaya alıyorduk. Mesela sezon marketi kasası bin 10 tanesi bence bilmiyorum garip Neyse sizin için bir AKS sistemini oynayayım Bu arada bu sistemi harca kazanabiliyorsanız şu şekilde söyleyeyim Ne kadar Zul altını harcarsanız o kadar Mesela 6.000'lik mi bu videoda harcadım Ve 26.000'lik mi 30 günlük bundan beri 2 adet Mesela 198.000 Zul altını harcarsanız eğer Size AKL 47 veriyor Full Terminator veriyor Bilginiz olsun buradan da ödülünüzü alın çünkü günü geçmesin Bir AKS'e bakalım 70 belki ha, Bu arada bu sistemi oynayın Bak benim için en önemli şey bu Gideceğim bu desteği alacağım. 5 tanesi belki 20.000, 34.000 zol altınıydı 5 tanesi. Ama ben belki tek atarsam bu çıkabilir 5 tane. Sınırsız card de istemiyorum. Hadi bakalım. Hop. M93'e çıktı. Biraz deneyelim. Bir 2 bin zallık deneyelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Şu anda %50 şans arttırıcı çıktı. Çok iyi. Deniyoruz. Belki şundan çıkar 5 tane efsane garantili desten. Agabe olmadı ama tekrar deneyelim. Haydi Bismillah. 21 bin zul altını kaldı. Deniyorum şu anda. Belki çıkar. Ben çok çıkarttım bu arada. Evet çelik yelek çıktı. Tekrar deneyelim. Yani değer abi. 3-4 bin zul altını belki gider ama 34 binden 30 bin çare ederiz. Eminim ki olacak. İnanıyorum arkadaşlar. Ben bu sisteme gerçekten inanıyorum. Haydi bakalım. Çelik yelek. Bir de sınırsız çıkıyormuş. Ne ne mutlu olurum lan. Bir sınırsız kar 98 çıksa var ya diye 7 günlük iyi parasına değer en azından Ama çıksa iyi olur ya. Valla 5 adet efsane garantili çıksa Mesela 7 tane 5'li gümüş deste Gümüş deste de çok iyi içinden efsane baya çıkıyor Gerçekten ba normal platinden daha çok çıkıyor efsane 17.000 kaldı deneyelim Sonuçta 5 tane deste var orada işin ucunda Ve sınırsız kar var Belki çıkar Bir umut arkadaşlar hadi bakalım M93'li Bu arada klavye açıklamaya sabitledim arkadaşlar Bilginiz olsun Yeni ilk videomuzda gelecek o kanala İlk videomuz gelecek bütün videoları sildim Temizden başlayacağız ilk videomuzda gelecek Tetikte kalın Oraya ilk video atarsam bekliyorum yorumlarınızı Halilörenlerin videosundan geldik Abi şu videodan geldik selamlar falan Yazmayı da unutmayın Açıyorum bundan pek oynamayacağım Bir şansımız yok gibi ee, Bir kez daha deneyim Bilmiyorum boşan mı gitti ama Hatta bir alttakini de deneyeyim. Olmadı sağlık olsun. Bundan ne veriyordu? Ee, şöyle Bu değil abi. Bin ne veriyordu? Yok. Evet. 850'de veriyordu. Sınırsız fatih veriyor. Efsane garantili desen 3 tane veriyor. Elon, o bu daha iyiymiş. Bakalım. Aga be, tekrar deniyorum. 850 efsane sandık veriyor arkadaşlar. Yani içinden destek falan çıkıyor. Lan yanlışını oynadım Yanlış sistem oynadım Şu desteği almak lazım Evet yükleniyorsun da kaldı Şu deste neymiş İkili desen efsane veriyor iki tane Desen efsanesi neymiş 3 adet şans kalsanız çok iyi Bir kez daha deneyelim sonra finish yapalım videomuzu Kanala halen abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz Bize derken Çok iyi aldık mı bunu Evet Hesaptaki her şey artı altı bu arada. Evet şunları alayım. Bu sistemden iki efsanemiz var. UTS Dragonova Neon geldi. Haydi bakalım. Hop. Xcrl ve Augurus Xcrl Neon geldi. Çok iyi bu Neon desen de beğendim ben. Umfv koltuğu Osmanlı desen geldi. Dokuz tane nadiri var. Bunlardan da iyi şeyler çıkıyor. Mesela m Samurai falan. Bak şu platinden çok efsane veriyor. Net. Bak efsane verdi mesela. Tek attık. Alalım. hop Kriz sektör. Bir daha alalım. Gerçekten efsane çok veriyor. Birazdan çıkacak. inanıyorum. Bir iki tane daha açın. Bu arada sabahın 4.49'unda çekiyoruz. Açız ezan okunuyor arkadaşlar. Ee, videomuzu da sollandıralım. Kenze çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok çok çok teşekkürler. Dediğim gibi bu her an kalkabilir. Şimdiden altınlarınızı alıp hemen bunların hepsini almayı unutmayın. Hani hepsi bilmiyorum kaç zul altını. 6, 9, 20.000 falan gider diye düşünüyorum. Belki de o kadar gitmez. Hesaplayamadım ama siz altınlarınızı alın. Hesaplayın buradan bir hesap makinesiyle. Ondan sonra Perdistan sitesine girin. Miktarına yazın. Ona yakın bir altın alın. Direkt oyunda alın. Çünkü bir bayramdan 70 tane destek veriyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki zıla videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet